Herkese merhaba. Gerçekten Kurban Bayramı'na çok hızlı girdik. Bayramın ilk günü Baykar-Mius tasarımının muharip insansız uçak sistemini tanıttı. Bununla ilgili videoyu hazırladım size. Bugün de Rusların yeni savaş uçağı şah olarak adlandırılıyor bu uçak. Bu uçakla ilgili hazırladığım videoyla bayramın ikinci gününde karşınızdayım. Bayramlaşamadığımız arkadaşlarla tekrar bayramlaşıyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese ve işte... Bugünkü konumuz Rusların tek motorlu 5. nesil radara görünürlüğü düşük stealth yeni savaş uçağı. Rusya'nın biliyorsunuz şu an en gelişmiş savaş uçağı Su-57 adını taşıyor. 5. nesil özelliklere sahip yani stelt özelliklere sahip bir savaş uçağı. Ve arkasından da uzun süredir tek motorlu daha basit tasarıma sahip belki de geçmiş neslin MiG-21'ini andıran daha düşük maliyetli bir uçak üzerinde çalıştığı ifade ediliyordu. Halen Rusya'nın tek büyük askeri savaş uçağı imalatçısı Sukhoi ve onun bağlı bulunduğu United Aircraft Corporation şirketi var. Bu şirkette epeydir bir çalışmaların devam ettiriyordu. Sonunda 20 Temmuz'da Moskova'da yapılan Max 2021 fuarında bu uçağın mock-up'ı yani birebir modeli tanıtıldı. Ve tanıtımanı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. İlk bakışta uçağa birçok uzman Boeing'in bir zamanlar F-35 ile rekabet ettiği X-32 tasarımına benzetti. Burnun hemen altında tek büyük bir hava alığı var. Bu hava alığından alınan havayla motor operasyonunu yapıyor. Ufak bir jet, tek motorlu bir jet ve verilen bilgilere göre uçak 5 adet hava hava füzesi taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bunları hem gövde içindeki yerlerde hem de kanat altı ve gövde altındaki paylonlarla takabiliyor, taşıyabiliyor. Uçak ses hızının 2 kat üzerinde uçabilecek kapasitede planlandı. Ek yakıt tanklarıyla birlikte 2000 kilometrelik bir menzile de ulaşacağı ifade ediliyor. Uçağa dışarıdan baktığımız zaman e, biraz önce de belirttiğim gibi X-32'ye benzetilse de stealth yani radara görünürlüğü düşük uçak dediğiniz zaman gerçekten tasarımlar birbirine çok çok çok benziyor. İşte F-22, F-35, Çinlerin tasarımı veya işte İngiltere'nin Tempest, Avrupa'da ...Fransa ve Almanya'nın birlikte yaptıkları gelecek nesil savaş uçağı projelerini ve tabii ki Kore'ye de eklemek lazım yan yana koyduğumuz zaman... ...görüntüler birbirine çok benziyor. Adeta böyle hani kaba tabirle birbirinin kopyası olduğu bile ifade ediliyor. Neden? Çünkü isterler benzer. STELT, radara görünürlüğü düşük isteniyor. Bunu yapabilmek için gövde içinde bazı silahların mühimmatların taşınması gerekiyor. Bu da geniş bir gövde anlamına geliyor. Ve tabii ki en önemli konuların başında da motor. Örneğin bazı ülkeler F-35'te mesela tek motor tercih edilirken Su-57 veya bizim milli muharip uçakta çift motor ön plana çıkıyor. Tabii ki bu uçakların özelliklerini ülkeler belirliyor. Talep doğrultusunda yapılacak görev, havada kalış, sürati, görev, yarı çapı gibi bir sürü faktör arka arkaya geliyor. Tek veya çift motorlu olmasının e, kararı verilmiş oluyor. Çekmat olarak adlandırılan e, bu uçak için herhangi bir isim henüz verilmedi. İşte Su-75 deniyordu veya işte Mik bilmem kaç falan gibi herhangi bir şey verilmedi. Muhtemel... İlerleyen dönemler içerisinde işte uçak imalatının başlaması, tasarımın tam tamamlanmasının arkasından biz bu uçağın resmi adını duymaya başlayacağız. Rusya tabii ki bu projeyle uluslararası ortaklıklara da açık. Hindistan'ın bu uçağın ortağı olabileceği ifade ediliyor. Temel bir konsept sunuyor. Rusya isteyene e, bu uçak içerisinde kendi aviyonik veya sistem veya mühimmatlarını koyarak da bir alternatif sunmaya başlayacak. Böylelikle F-35 dışında kalan daha zamanın Doğu Bloğu ülkeleri içinde bir alternatif oluşturulması planlanıyor. Uçakta AESA tipi radar yer alacak ve e, çalışmaları gayetten Ruslar hızlandırılmış durumda. Hedef 2023'te bu uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Arkasından da 2026'tan itibaren teslimat hedefleniyor. E, dün yapılan törende Sukhoi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre 15 yıl içerisinde 300 uçaklıkta bir pazar öngörülüyor. Yani Ruslar biraz daha temkinli işte yılda 20 civarında uçak gibi daha böyle yavaş bir üretim bandıyla bu uçakları müşterilerine işte Rus Hava Kuvvetleri veya yabancı ülkelere teslim etmiş olacak. Ben tabii ki bu yeni konseptle birlikte dünyadaki gidişatla da ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Dünyada yeni bir konsept özellikle Amerika tarafından ortaya atılmış durumda. Burada da tabii ki F-35 konusundaki tecrübeler yansıtılıyor. Amerika 1974'te F-16'yı uçurmuştu. İşte aradan geçen 47 yıllık süre içerisinde bu uçak defalarca modernize edildi, değiştirildi ama artık ana yapı yeni nesil sistemleri taşıyamaz halde yani o yeni nesil görev isterlerini karşılayamadığı için işte F-35'te görüyoruz. F-35'in de tabii ki en büyük zorluklarından biri 3 ana görevin bir gövdede birleştirilmesi. Yeni konsept yani 6. nesne giden yoldaki konsept uçakların daha basit yapılması, daha kısa ömürlü olması daha kısa ömürlü olmasıyla birlikte yani bir 10 yıl içerisinde değiştirilip bir üst modele geçilebilmesi ve böylece çok elastikiyette sahip bir tasarıma ulaşabilmek. Ben daha önceki videoda bunu belirtmiştim buna işte Amerikalılar iPhone stili üretim diyorlar belki de büyük fabrikalar yerine 3 boyutlu yazıcılardan çıkartılacak parçalarla bu uçaklar imal edilecek. Bu konuda da ilginç adımlar olduğunu belirtmem lazım. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki bu uçak mezarlıklarının videosunu yapmıştık. Bu uçak mezarlıklarındaki 2 adet F-16 e, üniversitelere verildi. Üniversiteler bu uçaklardaki parçaları 3 boyutlu yazıcılarda nasıl üretebilecek, gelecek nesile nasıl etki edebilecek bunun üzerine çalışıyorlar. Bir taraftan da size hep anlatıyoruz. Amerika'nın 6. nesil uçak çalışmaları var. 6. nesil uçak çalışmalarında da hedef hem insanlı hem insansız bir uçak konsepti üzerine çalışmak ve olayı 5'ten daha böyle 6'ya doğru götürebilecek, yapay zekaya sahip havadaki İHA'larla diğer sistemlerle ortak görev yapabilecek bir konsept. E, bu da artık bakalım bu F-35 tecrübelerin nereye taşıyacak açıkçası merak ediyoruz Rusya önemli bir pazara el attı biraz önce belirttiğim gibi tek motorlu fiyatı daha düşük daha uygun maliyetlerle operasyon yapabilen bir pazara el attı burada uçakta kullanılacak olan motor izdeliye 30 motoru bunun bir başka ismi de Ale 41 f tipi serisinden geliştirilmiş bir motor olacak bu motor halen Su-27, Su-30 ve Su-35'lerde kullanılıyor ama tabi bu dediğim koyunun 27-30-35 serilerine iki adet var. Bir adet motor bu yeni uçakta yer alacak. Ee, bu konuyla da ilgili tabi Rusya motorun e, stealth özelliklere sahip olması için de işte gövde içinde egzozların alınması gibi modifikasyonları da yaparak bunları sunmayı hedefliyor. Gerçekten bu pazar oldukça karışmış durumda Rusya. Yaşadığı bu Su-57'nin tecrübelerini bu uçağa aktaracak, daha bisit, basit bir uçak çıkartacak savaş uçağı ve e, bu pazarı da manipüle etmeye başlayacak. Bir yandan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı, Avrupa'da iki proje var Tempest ve gelecek nesil savaş uçağı, Kore'nin savaş uçağı derken e, gelecek nesil savaş uçağı pazarı da Gördüğünüz gibi epey kızışmış durumda. Bugün size eldeki bilgiler ışığı altında Rusların yeni savaş uçağını biraz olsun tanıtmaya çalıştım size. Ee, önümüzdeki günlerde yeni videolarla birlikte olmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.